Yakup boyacıdır ve boyama ücreti olarak saatlik 9 lira almaktadır. Aşağıdaki grafik, Yakup'un bir evin hangi odasını kaç saatte boyadığını gösteriyor. Soru da, Yakup'a oturma odasını boyaması için ne kadar ücret verildiği sorulmuş. Bu gördüğünüz grafiğe, resimli grafik deniyor. Bu grafikte, Yakup'un bir evin odalarını boyarken her bir odayı boyamak için kaç saat harcadığı gösterilmiş. Burada önemli bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sol üstte bize söylendiğine göre, grafikteki her bir boya kovası 3 saate denk geliyormuş. Bize oturma odasının boyanması için Yakub'a ne kadar ödeneceği sorulduğundan, grafikteki oturma odası kısmını bulup, orada kaç tane boya kovası olduğunu belirlemeliyiz. Her bir kovanın 3 saate denk geldiğini unutmayın. Oturma odası burası. Burada iki kova olduğu için 3 artı 3 yani toplam 6 saati oturma odasını boyamak için harcamış. Fakat bize soruda Yakuba 6 saatlik iş için ne kadar ücret ödeneceği soruluyordu. Yakup her bir saatlik iş için 9 lira istediğine göre 6 saatlik iş için 6 çarpı 9 eşittir 54'ten oturma odası için 54 lira ödendiğini bulmuş oluruz.